Herkese merhabalar arkadaşlar, Resident Evil 3'ün 5. E, bölümüyle karşınızdayım. Şimdi en son nerede kaldık? En son bir doktor lazım bize. E, Jill Valentine, Nemesis ona bir artık virüs enjekte etti. Nasıl soktu? Valla aklım başımdan gittiydi. Son anda yakaladı beni. Son boss'u geçmiştik. Yani ikinci boss'u geçmiştik Nemesis'in. Şimdi Carlos'la beraber hastanedeyiz. Jill'i buraya yatırdık. Söz veriyorum falan dedi. Şimdi daha önceki Resident Evil 3'te de aynı bu şekilde. Müzik güzel. Ya şimdi bütün parçalar üstünde var. Sandık. Bütün parçalar zaten üstünde var. Yani artık çıkalım bir dışarı. Doktor Pred'i bulacağız ki ona aşık olabilirim. Şu lobiyi biraz Hunter'lar ilk defa burada geliyorlardı. Bunun karşısına Hastanem hastane kalmamış valla her yer perişan olmuş. Şurası ne? Ne ee, çık kapalı? Sanki terk edilmiş gibi ama illaki bir şeyler orada salanıyor orda. Bir şey zamanımız yok ama lan oldu. şu ölmedi herhalde ölmüş günahını aldım hadi bakalım burada bir şey varmış ama biz bitiriyor ama aynı maviye benziyor. Kesin bir şeyler çıkacak. Ah Charlie Allah Allah doktor geldi. Clearly into Doktor Bart. İçinde kaset yok falan. I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match karna sci-fi Şimdi bir de buna ses kaydı bulacağız. Belli bariz yani. Niye şey nasıl geçti içeriye? Ulan cilden maymuncuk alamıyor musun? basit kilit diyorsun, da aslında işte basit bir kilit değil yani şurada bir oda daha varmış lan oğlum şuna. spencer anıt broşürü spencer memorial hastanesi demiş rakon şehri sağlık hizmetlerinin kalbi ve bilimin öncüsü Son teknoloji politikamıza ek olarak iniş yatakta hasta odaları ve ayrıca ülkenin en büyük araştırma tesislerinden biri olduğu için gurur duyuyoruz. Burası öyleymiş. Allah Allah! Ulan cilde maymuncuk var alabiliyoruz mu acaba? Yok canım nereden alacağım ya? Sandıktan alabiliyorsun. Sandıkta bıçacık yok. Asma kilitli kapı. Basit kilit. şu iki yere gitmemişim ki ben. Dur bir dakika oralara gideyim ya. Anlar kalkmasa ya iyi valla İyi de ben de oraya kadar gittim de Allah ha, tamam Ulan oraya kadar gittim buradan geçmemiş mi? Ha tamam geçmedi Aaa burada yol varmış Turha şurada bir şey var Hemşiremini 25 Eylül her gün bu gizemlansızlık ile alakalı birçok kişi getiriyorlar. Sakinleştiriciler bile delilmelerine engel olamıyor. Bu yüzden onlara deli gömleği yedirip izolasyon bölümünü alıyoruz. Soruş iki izolasyon bölümünü durumu da içten acısı. Yönetici, semptom gösteren herkese ücretsiz almamızı söyledim. Daha başka ne yapabiliriz ki? Onları iyileştirmek mi istiyor? Elimizde bir tedavimiz bile yok demiş. Şurada bir şey var. Oğlum çıkacaksan çık beni de geldin ya. Lan Allah belanı vermesin ya. Hadi bakalım burası da kart istiyor. Hoş. çek aktı yine ya. ama dur bakalım <gülüyor> ne de geldiniz be ne de geldiniz ne de geldiniz <gülüyor> acaba dedim kapıyı işaretleyecek çekip kapalı olmasına rağmen. Nereye gidiyor? Aa, arka kapıya. Açar büyük ihtimal burayı. Allah Allah. Haydi. Nereden geçeceğiz şimdi? Buradan geçiş yok belli yani. Buradan da geçiş yok. ama burada bir şey var. ulan Allah seni be. Yukarı çıkıyormuş. Lan oğlum vallahi tüylerim diken diken oldu ha. İlla Ölüm döşeğindeydin Kalktım beni ısırdın Ne oldu? En iyi geçtim Hastane de baya büyük yalnız ha. Bu müziği duydum rahatla abi. 20 daha fazla gizemli hastalık sahibi hasta geldi. İzolasyon bölümünü aldık. Şiddetli ekstremite nekrozu. O neymiş lan? Bir çok merak ettim bakacağım. Ekstremite nekrozu. Eks Ekstremite Nedir? Ekstremite ee, Sağ ve sol olarak ikiye ayrılır. Üst ve alt olarak da ikiye ayrılır. Hepsini ikiye ayrılmış bu. Yaptığı işe göre Ekstremite Nekrozu Allah, bacakla alakalı bir şeymiş. Mırıldanmalar ve hiperfaji belirtilen olana olası bir enfeksiyonla mı karşı karşıyayız? Her antiseptiği denedik falan filan. ah bitki daha. Bu da bu kadar. Şurada ben bir sev atayım de. Ne olur ne olmaz. Buraya atayım. Çünkü şöyle bir şey var. Kazaayla gider de kayıt yapmaz bu bilgisayar. Sonra beni hasta eder. Evet. Ben buradan gelmedim mi? Yok, hiç alakası yok. Ama burada çok kan var lan. Ya bu doktor vardın sesini bulacağız da. bunda hayat yok. eder atlarmış hayvan. 29 elimizden geleni yaptık. Tanrıya yemin edelim ki denedik ama yapılacak başka bir şey kalmadı. Bu karmaşa kontrolden çıktı Hastalarımız ölüyor ve enfeksiyon onları tedavi edebileceğimizden daha hızlı yayılıyor. Bu yüzden denemekten vazgeçtik. Enfekte olmayan bizler kendimize burada bir barikat kurduk. Dışarıda yardım isteyenlerin çığlıklarını duyabiliyorduk yardım çığlıkları ama hiçbirimiz oraya gidemiyordu çünkü bu bizim solumuz olurdu. Hastalarımızı terk ettiğimize inanamıyorum. Bir hemşire için akla gelebilecek en kötü durum bu. Bu da Nightingale yemin etmiş herhalde. Titrememi durduramıyorum ama yaşamak da istiyorum. Yaşamak istiyorum. Bir helikopterin geldiğini duyduk. Hemen sevinç gözlercele birbirimize sarıldık. Bir kurtarma ekibinin geldiğini düşünüyorduk. Ama sonra çığlıklar sustu ve yerini ölülerin inlemesi aldı Artık bize bizi iyice ölüm korkusu sardı Delirmek üzereyiz Doktor Young, Ariana, Miranda, Dakota Başarısız olduğum için özür dilerim Bir şeyler geliyor lütfen yardım edin Şurada basit kilit İnşallah bunları da buluruz yani Abi işte şu, şu işareti görüyor musun? İşte bak bu işaret Burada bir Hunter geçmiş işareti. Kimlik kartı kuralları Kimlik kartı hiçbir koşuda hastanede çıkartılmamalıdır Güvenlik tedbirlerimize göre tüm çalışanlar Gün içinde eve dönmeden önce kimlik kartlarını Kendi kişisel dolaplarında saklamalıdır Teşekkürler yönetim Soyunma odasının anahtarı kayboldu Kaybeden kişi avluda bir yere bırakmış olabilir ana kadar ofiste yedek bir anahtar tutacağız Yedek anahtarı almak için vardığınız bitkini Lütfen gelin Aga bunların hepsini o şeye doğramış aa, Şurada bir şey var, aa bardakmış Neyse Allah'ım ya Hastane haritası, dur lan şu hastane haritasını alayım Dur dur dur. Aa, burada. Oo. Aa şuralara gitmedik. Lan bu hastane bayağı büyük ya. Bak daha önce resimle buluştu bu kadar değildi yani 99 zipim oğlanda. Ya oraya gitmedik de ha, lan aralardan da kadar yol varmış. Neyse ben buraya gireyim de. Ay. Her saniye konuşuyorsuz. Oluruz bir yerden. yokla Bunların hepsi buradan geldi. Oo, yoldu. Yoldu, yoldu. bombası. Neye geldim ya? Dur bakayım be. Saldırmayayım. Sanki varmış geride. Dur bir dakika. Ah, envanter dolu Bunu yediğim zaman sürerlilik kazandırıyordu eskiden. İyi de burayı biz zaten hallettik. Halletmedik mi? Kasa, hasta odası, hemşire odası. Burada hala bir şey var. Kasa vardır büyük ihtimaldir. Bakayım mı? Yani Şuradan bir devam edin bakayım. Aa, buradan ah. devam edemiyorum çünkü kart yok. Evet. Yani nereye gideceğiz şimdi? Koridordan haneye Bir bakayım yolu bir ezberleyeyim. Sola sola. ulan atlamayacaktım mal gibi atladım ama yok iyi gidi atladım şöyle bir şey var envanter dolu hadi bakalım da bir şey vardı. Haydi bakalım. Bu daha şeyden gözüküyordu çünkü. Bu içeride gezerken gözüküyordu bu. Ha, arkadan kitle. vatı bir şey geliyor Aha geçti Vallahi geçti Vallahi geçti fıldır fıldır gidiyor oh, sevavatmam lazım nereden açça arkamda kaldı de boşaltayım şey üstümdekileri Şunu da sandığa göndereyim de çok lazım olursa alırım. Bunu da sandığa koy. Bak işte bu düzen hastalığı. Başka bir şey değil. Yani Çünkü ben bunu neden böyle yaptım? Mecbur yapacağım. Kilitli kapı. İnşallah atmazsın onu. Ha çöp oldu ya Hunterlar işte. <Gülüyor> Abi bunu buraya kim kapattı ya? <Gülüyor> çok yeri açarım artık temkinliyiz basit kilit demiş ama biz kasa yani kasalık bir durum yok şu an hiçbir tarafta. Bir şifre mi fırı olsa çok fariz bir şekilde olurdu. Abi Hunter olduğu doğru yani. Neyse bu buraya geliyordur. Elektronik kilitli kapı tamam ben buraya gidiyorum şimdi. Sağ sol sol. Bunları zaten açamıyorsun. Açsan zaten şaşırırım. geliyor. Hayırlı olsun. İşte o hatırları da çok fena çizmişler yalnız <Gülüyor> Evet, bunun böyle olacağını ben biliyordum. Çünkü bu hunterlar tek atıyorlar adama. Tek atıyorlar. Evet. Geç. Bir tane Flash mal oldu ama Olsun yapacak bir şey yok Haydi şimdi dönüş yok Tabi buradan dönüş yok, Tabii, buradan dönüş yok. Geliyor yine Yine geliyor Kartı geri al Abi böyle bir şey yok ya Ya senin mermi diye şey diye kilitli kapı diye unledim ya. Gerçekten sen benledim ya. Tedavi odası. Şu tedavi odasına bayım girelim. Şurada ne varmış? Basit kilit. Ya işte bu demir zorladığım yer. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey gerçekten yok. Lan atıştın şunu Ya döndüm ya ya lanet olsun ya Artık bunlarla uğraş dur Avcı beta ay avcısına vereyim Öfff uğraşmayacağım bunlarla şimdi bak bak da gör Bunlarla uğraşacağım bunlarla uğraşmayacağım bunlarla uğraşacağım Ben demin de zorladım burayı. Ya aşağı atlamanın manası yok. Bir hareket yaptılar. Şimdi bu tedavi odasında ne var başka? Da. aha aha Hay, lanet olsun ya. Hayır hayır. Geçilmesin. Diyor ki işte nişan desteği bilmem ne değişsin mi değişmesin abi niye değişsin? Yalnız o odada da birkaç şey daha vardı onları bulamadım. Allah sana şereğe koş ya. Lan dur bir ya. Lan. Aş şpil eş alsana. Allah sana чик-чик-чик-чик Şuradan ne olur ya? Şu kayıt odası nerede? Dev üstte. O da gelir bana vurur şimdi. Sen seyret. Ah son anda Son anda Ah bomba gitti Sayıda şey yapmadık, orayı da yapmadık. Şimdi biz aşağı ineceğiz. De buradan çatıdan dolaşacağım. Yani başka yol yok çünkü. İnşallah bunlar sadece ikinci katıdır diyeceğim ama bir geldi ya artık bzırt bzırt gelirler Şimdi şu adamın sesinin olduğu yer neredeydi? Asma kilit kapı, hayır vereyim asma kilit kapısına Şuralara zaten gitmemişim ki Lan ne kadar büyük yapmışlar hastanen ya Oo gençler gelirler Şimdi içeri bak hemşire odasındaki kasayı koyun saat yönünde 9 saat yönünün tersine 3 kasa kombinasyonu saat yönünde 9 saat yönünün tersine 3 tamam ol hala sallanıyor sallanıyordu ha Oo. çok iyi oldu bu ama hala bir şey var hala bir şey var ne var? saldırı mermisi tüfeği tam arkamda saat yönünde şöyle altı tarafında kalıyor hala bir şey var hala bir şey var hala bir şey var ama nerede ne var abi bulmam lazım ne buldum aynen ya herkes içeri girerken sen neredeydin mal seversen lan <Gülüyor> lanet olsun ya şurada bir daha var bu hastanede de hastadan çok şey varmış yalnız hemşire doktor burada da bir şeyler var da ne var neyse bak yine asma kapı Allah ben yine bir yukarı çıkayım da şu hemşire odasına bir gideyim ya da dur önce şu karşı taraftan Girilmedik yerlere girelim de. Doktor Bart. Open Sesame. No voice match found. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Burt. I'm Evet. İşte her şey burada bitecek. Öldü. Bard. Sıçtık. Torrell. Bart's dead. He's been shot. Vurulmuş. Bakıyorum. bir right? Resmi yemek davetiyesi. Sayın Doktor Bart sizi 10 Eylül'de Central Hotel'de düzenlen yemeğe davet ediyorum. Rakonşehir'in özel tıp bölgesi olmasıyla ilgili konulara görüşeceğiz. Toplantıya Belediye Başkanı Michael Warren, Emniyet Müdürü Brian Irons ve topluluğumuzun değerli üyeleri katılacak. 10 Eylül 98, 98 ne lan? Perşembe, 18 Orient Restaurant Central Hotel ikinci kat bize katırsanız zorunluyoruz. En yasası bir nokt düşünmüş buraya. Nate, altı sayıy ortasına yeni ilacınızı tanıtacağım. Ayrıca yanından nakit getir. Sen Nesmer seviyorsun değil mi demiş? İşte bilgisayar burada Doktor vardı da vallahi anırca da Nikolaydır ya. Yani az bu Nikolay'ın sonu da hazin olacak ha. yeşil bitki Nathan Barttan posta kime? Greg Tester acil yanıt ver Greg haberleri izlediğini biliyorum bu virüs bütün ülkeyi yiyip bitirecek ölüler kapiton yakıp yıkacak ancak her zaman benim için bir arkadaş oldu bu yüzden sana bir çıkış yolu sunmak istiyorum elimde virüs için bir doz aşı var bir doz Kutsal kase aşkının ve bu ailem için değil, hoş bayanlar için de değil. Hayır Greg, senin için sakladım. Amerikanın geleceği olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Ama eğer aşıyı istiyorsan umbrella beni bulmadan önce hemen bu cehennemden çıkar beni. Benim için Pentagon'a yalvar, nüfus sahibi olduğunu biliyorum. UBCS her şeyi daha berbat edecek, bizden bahsediyor. Carlos'un ekibi. Sen benim arkamı topluyorsun, ben de senin düzenlediğimiz partilerden sonra bu durum hoş olmadı. Acele et, zamanım Tükeniyor, Nate.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 Another I know they don't want me to. Şimdi Carlos her şeyin daha fazla farkına varmıştır. Yani nasıl bir işe bulaştıklarının. And she trusted me anyway. Ya. İşte aşağı orada. All evet Joe. Hang tight. Şimdi aşıyı ver ama benim yapacağım birkaç şey daha var. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful. Bu you seen Aga Basit Kilit, Amenia Tahne. Aldığı geç. bir şey çıkmaz herhalde ya. Hayır. şu baş odasına bir daha gideyim. Daha sonra hem şu odasındaki kasaya yani. yani. burada çatıdan dolaşmak gerekiyor. Tabi buralar kapalı olduğu için. Şurada ne var basit kilit ya şuradan bir şey çıkacak inanıyorum Şimdi saat yönünde 9 saat yönünün tersinde 3 İki şarjör saldırı tüfeği ne Şimdi bu basit kilit falan diyor ya, bunları büyük ihtimal cil açar Ben geri gideyim Yani geri gideyim Bak hep basit kilit kaldı çünkü şu asma kilitli kapı orayı da basit kilit tabi buraları cil açar Artık geri gidiyorum Şu çabaşır odasına bir dalayım buna Atla aşağıya yani uğraşıyor derme çatma hasta odası aynen oraya küçük. oraya küçük de nereden eee de buradan böyle dolaşacağız aynen şurada ne basit kilit yine basit kilit yine basit kilit Şu bu elinin sallarken bana gelme ihtimali çok yüksek Dön Allah dön. Yani cininde bu hastanede işi var o zaman Ay, Anana a ah, tövbe yarabbim ya. lar olur. Şuradan bir kıvrılma hareketi yap lan. You're going okay, gitsin ya. Ne uğraşıyorum. Oo, damarlarım oranmaya başlamış. Gidiyor, gidiyor gitmekte olan. Come on, this shit better work. Ni burayı hiç rahatsız etmedi kimse. Nasıl sabah mı? Allah seni kahretsin. Tyrell, what the hell happened? Üstlerdeler <gülüyor> Tyrell'la. Attention, all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, all residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean that's only a day away. There's still people in the city. I you know. think Uncle Sam gives a shit? Uh. Fuck. Here they come. Are uh. we tight. I got this. Bir şey kendine ekipman bul Cili savun demiş Burada şurada bir sev atalım Burada bırakalım En son ne yaptık Doktor Bard'ın son doz aşısını alıp Cile uyguladık iyi olmasını umuyoruz şu anda Aynı zamanda hastaneyi Hunter'lar bastı dışarıda da Zombiler var bakalım ne olacak Bir sonraki bölümde görüşürüz Kendinize iyi bakın arkadaşlar hepiniz hoşçakalın bu arada şu kaydını yaptı mı ben bir kontrol edeyim yaptı galiba tekrardan hoşça